Merhabalar herkese, Bahar Şahin Soybil'im ismim, ben de Ankara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum, 2014 yılında mezun oldum buradan. Yüksek lisansımı Hacettepe Üniversitesi İletişim Bilimleri Bölümünde tamamladım, doktoraya da şu an orada yine aynı bölümde İletişim Bilimleri alanında devam ediyorum. Türkiye'de İletişim alanında 2014-2019 yılları arasında yapılan internet çalışmaları başlıklı bir sunumu arkadaşlarımla birlikte gerçekleştireceğiz. Giriş kısmını ben yapacağım ve benim araştırdığım kısım olan gazetecilik bölümünü de yine ben anlatacağım. Sonrasında diğer arkadaşlarım kendi alanlarıyla ilgili bölümlere sunacaklar. Bizim bu çalışmamızın temelini aslında 2015'te çıkan İletişim Araştırmalarında Yöntemler Kitabı'nda yer alan Günseli Bayraktutan'ın İletişim Araştırmalarında İnternet Çalışmaları adlı Çalışması oluşturuyor, hareket noktamız burası. Çalışma, internet çalışmaları adıyla alın görece yeni çalışma alanını tanımlama, diğer disiplinlerle ilişki içerisinde değerlendirme ve internet konulu ve dolayından bu çalışmaların içerdikleri kurumsal kuramsal tartışmaları özür dilerim inceleyerek benimsedikleri yöntemsel yaklaşımları değerlendirme girişimleri, alandaki araştırma yönelimlerini inceleme konusunda çok güçlü bir perspektif sunuyor. Bayrak tutan çalışmasında lisans ve lisans üstü düzeyde internet konulu ve internette iletişim araştırması yapmak niyetinde olan araştırmacıların Türkiye'de çalışmaları benzer bir yaklaşımla ele, ele alarak yine çalışma konularına ve mevcut akademik birikimi destekleyerek biçime, yani destekleyici biçimde bütünleyecek katkılara yönelmelidir, önermesinde bulunuyor. Ve bu araştırmanın yapılmasındaki genel yönelim de buradan kaynaklanıyor. Bayrak tutumu çalışmasının internet konulu çalışmaların seyredeceği yöne bir parça ışık tutmak ve alanda çalışacak olan araştırmacılara gelecek çalışmalar için bir esin vermek amacını taşıdığını söyleyebiliriz. Yöntemsel olaraksa, araştırmamız Hani bahsettiğim gibi Bayrak tutanın çalışmasından hareketli ve benzer bir inceleme inceleme yöntemiyle ortaya çıktı Kendisi bu çalışma 2014 yılında 2014 yılıyla sonlandırmıştı biz de 2014 yılından 2019 yılına taşıdık ve 2014 yılından 2019 yılına kadar Türkiye'de iletişim alanında tanımlanan yüksek e, lisansüstü çalışmaların Yükseköğretim Kurulu yani YÖK tez veri tabanı üzerinden taranması şeklinde gerçekleştirdik. E, çalışmada 2014 ve 2019 yılları arasında iletişim alanında internetle ilgili çalışmalara yer verdik gazetecilik, radyo-televizyon, halkla ilişkiler ve reklamcılık ya da halkla ilişkiler ve tanıtım, ana bilim dalları ve Güzel Sanatlar Enstitütlerinde yapılan test çalışmalarını inceledik. Ve bu test çalışmalarının yani internet çalışmalarının yönelimleri, kullanılan yöntemler nedir bunlara baktık. Bu çalışma yeni medya başlığını da araştırma sürecine dahil etti. Gülseli Hoca'nın makalesinde bu onun dışında tutuluyordu ama biz yeni medya başlığında bu araştırmaya dahil ettik ve bu doğrultuda da dizin alanında internet, yeni medya, sosyal medya kelimeleri geçen ve az önce de söylediğim gibi yok tez sisteminden tarattığımız verileri elde edilen yani tezleri kayıtladık. Bu kayıtlama yöntemi de şu şekilde oldu. Bir Excel dosyası oluşturduk. Tez numarası, tez türü, yıl, enstitü, ana bilim ve ana sanat dalı Üniversite, yazar, danışman, tez adı, yöntem, aranılan kelime, daha doğrusu aratılan kelime ve teze ait 3 anahtar kelime kategorilerini sınıflandırdık. İletişim alanına ek olarak da güzel sanatlar alanında tanımlanan yüksek lisan, lisansüstü tezlerde yine aynı yıllar arasında bu çalışmaya dahil edildi. Bu anahtar kelimeler kapsamında çalışmalarda hangi konular ön plana çıkıyor, hangi anahtar kelimeler bu kavramlara eşlik ediyor ve e, test çalışmalarında kodlara uyuluyor mu, uyulmuyor mu bunlara odaklandığımız bir çalışma oldu. E, gördüğünüz gibi hani, hangi bölümden işte, toplamda kaç e, test çıktı ve hani, kaç tezi incelediğinizde yine e, slide'ı hani, görebiliyorsunuz. Ben dilerseniz gazetecilik alanına geçeyim, kendi alanıma. Gazetecilik alanında da toplam 94 teze baktım ve bunların 72'sini yüksek lisans tezi, 22'sini doktora tezi oluşturuyordu. Ee, Öncelikle yeni medya başlığına bakacak olursak yeni medyada yani ne kadar yüksek lisansdan ve doktordan kaçar e, tez çıktığında yine tabloda görebilirsiniz. Ee, yeni medya sözcüyle aratılan tezlere bakıldığında e, 7'si doktor, 16'sı yüksek lisans olmak üzere toplam 23 tez çalışmasını kayıtladık. Ve e, bu çalışmalara kısaca değinmek gerekirse e, 2014 yılında dijital demokrasi, siyasal katılım konuları e, daha çok ön plana çıkarken 2015 yılında e, medya okuryazarlığı, medya bilinci, e, özellikle doktora tezlerinde ön plana çıkıyor. Yüksek lisans çalışmalarında ise yeni medya kavramının Türkçeleşme süreci, e, bilgi açığı hipotezi ve yeni medya, yeni medyada habere ulaşma pratikleri konuları daha çok öne çıkıyor. E, yüksek lisans çalışmalarında yeni medyanın kamusal mı yoksa e, özel alan mı olduğu ilişkisi de 2016 yılında e, çalışılmaya başlanan konular arasında. Yeni medyanın dijital habercilikle ve toplumsal hareketlerle olan ilişkilerine yine bu süreçte e, tezlerde bakılıyor. 2017 yılına geldiğimizde ise Baktığımızda da yine bu konularda e, hani ne tür farklılaşmalar oluyor diyebiliriz. E, medya okuryazarlı toplumsal muhalefetin görsel dile yansıması üzerine özellikle tezler e, söz konusu, dijital aktivizm, sosyal ağlar meseleleri çalışılıyor. 2018 yılında ise doktora çalışmalarında daha çok yeni medya ve bellek e, ile ilgili yeni medya ve temsil konuları üzerinde duruluyor. Ee, ve daha önceki doktora tezlerinden farklı olarak da yakınsama kültürü kavramı e, ilk defa bu çalışmalara dahil ediliyor. Yüksek lisans tezlerinin konularını ise gazetecilik kimliğindeki dönüşüm, e, spor gazeteciliğindeki etik sorunlar, e, yeni medya ve siyasal iletişim, televizyon yayıncılığının yeni medya e, ortamları ile birlikte dönüşüm süreçleri ele alınıyor. Yeni medyada haber olma ve yeni medya ve emoji'ler gibi kavramlarda daha yeni diyebileceğimiz bir çalışma alanı da yine bu yılda ortaya çıkmış oluyor. Gazetecilik alanında. Sosyal medyaya geçtiğimizde yine görebilirsiniz burada hangi yıllarda ne kadar tez çalışması yapıldığını. Ulusal tez Merkezi veri tabanında dizin kısmında sosyal medya aramasıyla yaptığımız bir şey bu da kayıtladığımız tezler bunlardan. 40 tez bulunuyor. Bunlardan 9 doktora düzeyinde, 31 yüksek lisans çalışması. Yıllara göre çalışma alanlarını inceleyecek olursak da yine 2014 yılında yapılan doktora çalışmalarından biri sosyal medya ve siyaset ilişkisi üzerine. Diğer doktora çalışması ise kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı açısından Second Life çevrimiçi oyununu inceliyor. Diğer başlıklarda bahsettiğimiz çalışmalardan da biraz yöntemsel olarak farklılaşıyor. 2014 yılında yapılan bu çalışma nitel içerik analizinin yanında sanal etnografya yönteminde kullanan bir çalışma. Bunun dışında bu yani tez çalışmasını yapan araştırmacı, katılımcı sanal gözlem ve derinlemesine görüşme tekniklerini de yine bu tezde uygulamış. Yüksek lisans tez çalışmalarına göz attığımızda ise ağırlıklı olarak toplumsal hareketler ve sosyal medya, üstün yetenekli çocukların sosyal medya kullanım motivasyonları, sosyal medyanın kamuoyu oluşturma gücü yine karşımıza çıkan konular arasında. Daha sonra ise 2015 yılında doktora çalışmaları özellikle sosyal medya bağımlılığı ve sosyal medyanın siyasal iletişim aracı e, olma işlemini konu ediniyor. Yüksek lisans tezlerinde ise yönelimin sosyal medya ve internet gazeteciliği, COBİ'lerde e, sosyal medya kullanımı, dijital kimlik olgusu, yeni medyada imaj, görüntü ve beden sunumu üzerine olduğu dikkat çekiyor. Dijital kimlikler ve benlik sunumu konuları da 2015 yılında gazetecilik alanında, internetle ilgili çalışmalarda e, çalışılmaya başlayan konular arasında. 2016 yılında ise Test sayısı sosyal medya alanında çalışan test sayısı 10'a yükseliyor ve bunlardan 3'ü doktora yedisi yüksek lisans çalışması. Doktora tezlerinde e, sağlık iletişiminde sosyal medyanın rolü, sosyal medya paylaşımlarında duygu analizi, sosyal medya ve hasta sadakati gibi konularda özellikle e, çalışmalara yoğunlaşılmış ve e, burada hani yeni olan şey duygu analizi yönteminin kullanılması diyebiliriz. E, yüksek lisans tezlerinde ise Çalışma konuları arasında daha çok sosyal medya ve kutuplaşma gibi mevzular, toplumsal cinsiyet, ifade özgürlüğü, demokrasi, kullanımlar ve doyumlar yaklaşımları özellikle ele alınarak bu tezler inşa edilmiş durumda. Gezi Park protestolarına sosyal medya etkisi var. Yine dijital narsizm, algı yönetimi ve siyasal iletişim yine konular arasında yer alıyor ve araştırmalarda ağırlıklı olarak nitel ve nicel analizle gösterge bilimsel analiz yöntemleri kullanılarak gerçekleştiriliyor. 2017 yılında Instagram ile ilgili bir çalışma var ve daha önceki yıllara bakıldığında Instagram ile ilgili herhangi bir çalışma olmadı. Dolayısıyla bu tezin arayüzü üzerine yapılan ilk çalışma olduğunu söyleyebiliriz. Diğer çalışma konularında ise sosyal medyanın yeme içme sektörüne etkileri, dijital iletişim teknolojilerinin gelişimi, dijital yerli gazetelerin sosyal medya stratejileri ve sosyal medyanın alternatif bir mecra olması oluşturuyor. 2018 yılında doktora çalışmalarında nefret söylemi, sosyal medya kullanımı ve bireyler arasındaki ilişkiler özellikle işlenmiş tez çalışmalarında, yüksek lisans tezlerinde ise sosyal medyanın bir haber iletim mecrası olması üzerine yoğunlaşılıyor ve 2016 ABD başkanlık seçimlerinde özellikle sosyal medyanın kullanımı üzerine sosyal medya kullanımı motivasyonları ve mobil sosyal medya kullanımlarına yönelilmiş. Mobil daha önce yoktu yine çalışmalar arasında. 2016 yılında artık bir mobil ses, sosyal medya uygulaması üzerine de araştırma yapılmaya başlanıyor. Ee, bu arada 2019 yılını da dahil etmeye çalıştık ama çok az tez var. Dolayısıyla e, onlar üzerinde çok fazla durmayacağız. İnternet başlığına geçecek olursak yine internetle ilgili e, söyleyebileceklerimizde 2014 ve 2019 yılları arasında yapılan tez çalışmalara baktığımızda e, 31 lisans üstü. Tez söz konusu burada hani toplamda ve 25'i yüksek lisans 6 tanesi doktora tezi. 2014 yılında doktora düzeyinde yapılan çalışmalar daha çok iletişim ortamlarında gözetimin dönüşümü ve internet gazeteciliğinde okurun interaktifleşmesi üzerine yapılan çalışmalar oluşturuyor. Yüksek lisans tezlerinde ise daha çok internet ve sosyal ağlar dolayında gündelik yaşam pratikleri. İnternet aracılığıyla kadınların güçlenmesi, sosyoekonomik ve demografik faktörlerin internet gazetesi kullanımı üzerindeki etkisi ve internetin kamusallığı üzerine yapılan çalışmalar var. 2015 yılında ise çalışmaların konularında daha çok internet gazeteciliği ve internetten haber alma meseleleri oluşturuyor. 2016 yılında ise... 2016'ya baktığımızda zaten doktora tezi yok, sadece yüksek lisans tezi çalışması var ve bu alanda özellikle 2016 yılında internet gazeteciliğinden işte uzaklaşılarak yine mobil internet kullanımıyla ilgili çalışmalar söz konusu bu alanda yapılan çalışmalarda ise dijital yerli kavramı da yine ilk olarak kullanılan kavramlar arasında. Çalışmalarda daha çok anket yöntemi e, kullanılıyor. Araştırmalarda internet dolayınla iletişimde arayüzlerin yüzeylerin e, mobil aracılığıyla kullanımı daha çok ön plana çıkıyor. 2017 yılında ise daha çok e, çevrim içi gözetim ve internet reklamcılığı, e, internet gazeteciliğinde haberin metalaşması mevzuları söz konusu. 2018 yılında da hemen bakalım. E, o zaman hızlıca e, 2018 yılında da yine doktor düzeyinde bir çalışma söz konusu ve geri kalan 11'in ise yüksek lisans çalışması oluşturuyor. Ve hani bunlarda da daha çok robot gazetecilik ve işte kadınların, kadınlara yönelik özellikle internet sitesinde, sitelerinde toplumsal cinsiyet eşitliği, internet gazeteciliği ve etik sorunlar, tüketim kültürü üzerine çeşitli tartışmalar var. Ve tabii anahtar kelimelerde de, ha bu arada... Çoklu yöntem de kullanılıyor, yeni medya, sosyal medya ve internet dizinin de yaptığımız araştırmalarda çoklu yöntemlerin kullanıldığını ve bunların yanında da işte içerik analizi, söyleme analizi, betimsel analiz, göstergilimsel analiz gibi yöntemlerin kullanıldığını görüyoruz. Daha çok anketler üzerinden ilerliyor çalışmalar, derinlemesine mülakatlar ve yeri yapılandırılmış görüşmeler var, saha araştırmalarının az olduğunu söyleyebiliriz. Oda grup görüşmeleri yine söz konusu internet etnografisi de yine çok fazla aslında tercih edilmeyen ama yeni yeni daha çok çalışılmaya çalışmalarda yöntem olarak kullanılmaya başlanan bir yöntem olduğunu söyleyebiliriz. Bu anahtar kelimeleri değinmeyeceğim, Hani zaten şöyle hızlıca göstereyim, süreye kalmadığı için hemen et konusuna geçeyim. Yeni medya ile ilgili Hani anahtar kelimeleri neler destekliyor bunlara baktığımızda hani görebileceğiniz şeyler e, sosyal medyada da yine bu şekilde bir de e, bu arada bu tezlerde e, sosyal medya diziniyle aratıyorsak muhakkak anahtar kelimelerinde yani muhakkak demeyeyim pek çoğunda sosyal medya ve e, internet bulunuyor ya da sosyal medya diziniyle aratıyorsak onun da anahtar kelimeleri arasında yeni medya ve internet kelimeleri e, sıklıkla yer alıyor. Son olarak hemen etik meselesine değineyim. Etik konusunda özellikle Twitter arayüzüyle yapılan çalışmalara baktığımızda anonimleştirme konusunda eksiklikleri olduğunu söyleyebiliriz. Kullanıcı adları hani direkt açık açık olarak ve anonimleştirilmeden sunuluyor. Bunun yanı sıra özellikle anket çalışmalarında da inform consent yani kullanıcı onayını belirten bir Korn e, yüksek lisans tezlerinde özellikle e, yer almıyor. Bununla ilgili eksiklikler olduğunu söyleyebiliriz. Teşekkür ederim.